Merhabalar 25-31 Ekim haftasına hoş geldiniz. Bu hafta geçtiğimiz haftanın o sert yıkıcı enerjilerinden sonra biraz soluklanacağımız, biraz dinleneceğimiz, aslında şanslı etkilerin de olduğu zaman zaman sert etkiler söz konusu olsa da nispeten daha sakin bir hafta olacak gibi gözüküyor. Bakalım bu haftanın astrolojik gündeminde neler var ve burçları neler bekliyor? Şimdi hemen Lafı uzatmadan başlamak istiyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma desteklerinizi göstermek adına abone olursanız ve aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bunun yanı sıra koç dolunayında yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız... E Gerçekten meraklı okuyacağım söyleyebilirim. Evet 26 Ekim tarihindeki astrolojik gündemle başlıyorum. 26 Ekim tarihinde Venüs Neptün karesi meydana geliyor arkadaşlar. Venüs 20 derece yay burcunda Neptün de 20 derece balık burcunda bulunacak. Şimdi bu etkileşimle beraber özellikle ikili ilişkilerde bir takım hayal kırıklıkları, bazı yanılsamalar, bulanık ve puslu durumlar söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Tabii genel manasıyla hayal kırıklığı veyahut aldanmalar, aldatmalar olarak da yorumlanabiliyor. Tabii değişken burçlarda da meydana geldiği için ilişkilere bakış açımızın çok oynak olduğu, çok değişken olduğu bir süreç işaret ediyor. Aynı zamanda ikili ilişkilerde bazı yanılsamalar, keza yine aldanmalar, aldatmalar, Kandırmalar, kandırılmalar da söz konusu olabilir. Venüs aynı zamanda parasal konuları da ele aldığı için burada parasal olarak girmiş olduğunuz yeni diyaloglarda e, kandırılma riskine karşı veya detayların sizinle paylaşılmama ihtimaline karşı tedbirli olunması gerekeceğini söyleyebilirim. Çünkü yanılsamaları açık bir hafta. Özellikle ilişkiler konusunda ve maddi konularda e, biraz puslu bir zemin var. Çok da netleşemiyoruz. Çok da ne istediğimizi bilemiyoruz. Karşımızdaki insanın ne istediğini de tam olarak kestiremiyoruz. O yüzden daha temkinli olmamız gerekiyor. Özellikle 20 derece civarında değişken burçlarda gezegen dizilimleri olanlar yani yay, ikizler, balık ve Başak. 28 Ekim tarihine baktığımızda Venüs, Jüpiter etkileşimi var. Aslında bu haftanın gerçekten çok güzel bir görünümü. Venüs de biliyorsunuz Jüpiter'de bizim astrolojide en iyici gezegenler olarak kabul ettiğimiz e, gezegenler ve bunların pozitif etkileşimiyle beraber birçok insanın e, bu şanstan yararlanabileceği güzel bir potansiyel ortaya çıkıyor. Venüs 22 derece yay burcunda Jüpiter'de 22 derece kova burcunda. Yani aslında Venüs Neptün etkileşimi ve Venüs Jüpiter etkileşimi eş zamanlı olarak hemen haftanın ilk günlerinde meydana geliyor arkadaşlar. Yani evet bir tarafta yanasamalar varken bir taraftan da ilişkiler anlamında bazı şanslar var. Burada ikilik durumunun ön plana çıkabileceğini söyleyebilirim. Genel manasıyla iki iş arasında kalmak, iki kişi arasında kalmak, bir fırsat ve bir kafa karışıklığı arasında kalmak veya seçenekler arasında boğulmak, bir tercih yapamamak hali söz konusu olabilir. Venüs Jüpiter etkileşimiyle beraber özellikle ateş ve hava gruplarının 22 derece civarında gezegen dizilimleri olanlar bu şansı etkiyi deneyimliyor olacaklar. Burada ilişkisel anlamda ciddi bir potansiyel var. Gerçekten hayatımın aşkı, hayatımın fırsatı, hayatımın işi kariyer fırsatı diyebileceğiniz imkanlar karşınıza çıkabilir. Ama bir taraftan da karar almakta sanki zorlanıyoruz. Çünkü arka tarafta bazı belirsiz durumlar var. Evet bir potansiyel var. Belki birden fazla seçenek var. Ama sonrası muallak gibi gözüküyor. Veya önümüzü tam olarak net bir şekilde göremiyoruz. Böyle bir gündem açığa çıkıyor sanki. E, dolayısıyla bu Venüs-Jüpiter etkileşimini doğru değerlendirebilenler e, Neptün'ün o kafa karışıklığını aldanmadan değerlendirebilirler. E, bu hafta itibariyle aynı zamanda büyük bir şans elde edebilirler arkadaşlar. Evet ilerlediğimizde 30 Ekim tarihinde Güneş-Satürn karesi meydana geliyor. Güneş 7 derece akrep burcuna kadar ilerlemiş olacak. Satürn de 7 derece kova burcunda zaten bir müddettir biliyorsunuz. Şimdi burada özellikle sabit burçların İlk dereceleri yani Aslan, Kova, Akrep ve boğa burcunun ilk 10 derecesi biraz sert etkiler alabilir gibi gözüküyor. Şimdi Güneş-Satürn etkileşimine baktığımız zaman aslında biraz baskıyı, e, dominasyonu görüyoruz. Özellikle patron, devlet, otorite figürün konumundaki kişiler, yönetici konumundaki kişiler, e, aile büyükleri e, veya bir şekilde otorite olarak ka kabul ettiğimiz, e, itibar etmek zorunda olduğumuz sistemin bir baskısı, bir dayatması da olabilir bu. Yani bazı kısıtlamalar, bazı engellemeler söz konusu olacak gibi gözüküyor. Yani bazı blokajlar ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Burada tabii bir takım kısıtlamalar da gelebilir. Bilemiyorum. Kolektif bazda da bir takım kısıtlamalar gelebilir. Veyahut bireysel yaşantımızda engellendiğimizi, kısıtlandığımızı, çerçevemizin daraltıldığını düşündüğümüz bazı durumlar yaşayabiliriz. Burada sanki bu baskıyı güç gücü elinde bulunduranlar bir şekilde bizim üzerimizde tahakküm yetkisi olanlar yapıyor gibi hem bireysel yaşantımızda hem de kolektif anlamda ama aslında bunlar bir takım sınavlar burada belki de süreci biraz zamana yaymak gerekiyor ve sabretmek gerekiyor kendimizi ve kendi potansiyelimizi egomuzu ortaya çıkarabilmek adına bu süreci selim bir şekilde atlatabilmemiz de gerekiyor gibi gözüküyor açıkçası. Evet hafta sonuna geldiğimizde yine 30 Ekim tarihinde Mars akrep burcuna geçiyor terazi burcundan çıkarak bu güzel haber arkadaşlar çünkü biliyorsunuz Mars e, terazi burcunda ve boğa burcunda oldukça zararlı konumda çalışır akrep ve koçta ise yönetici konumda çalışır ve gerçek potansiyelini tam olarak aktarabilir bizlere dolayısıyla Mars'ın akrep burcu geçişiyle beraber o enerjimizi biraz daha artık kendimize toplamaya başlıyoruz Mars'ın terazideki o kararsız enerji. O eylem, eyleme geçemez halinden sıyrılıp artık daha cesur, daha net, daha kararlı olduğumuz bir enerjiye geçeceğiz. Aynı zamanda e, motivasyonumuz da oldukça yüksek olacak gibi gözüküyor. Herhangi bir olaya girmekten de geri durmayacağız. Kararlılığımızla, hırsımızla kendimizi ortaya atabiliyor olacağız ve gerçekten de fiziksel enerjimizin de toplanacağı bir süreç olacaktır arkadaşlar. Evet haftanın gündemi özetle bu şekildeydi. Zaten ara ara önemli tarihlere dair videolar paylaşıyorum sizlerle. Koç Dolunay'ı sonrası evet Koç Dolunay'ının izlerini biraz daha taşıyabiliriz bu hafta itibariyle ama o sert haftayı atlattığımızın müjdesini verebilirim. Kasım ayı oldukça ilginç olacak. Kasım ayı yorumlarında zaten bahsettim. E, oynatma listelerinden de bulabilirsiniz. E, önemli bir tutulmamız meydana gelecek. Bakalım Kasım ayına girmeden evvel bu ay biz, bu hafta özellikle bizleri neler bekliyor olacak. Şimdi ben hemen Koç burcuyla haftalık yoruma başlıyorum. Merhaba sevgili Koç burçları, bu hafta Venüs Neptün etkileşimiyle beraber özellikle hayat görüşünüzü değerlendirdiniz ya ben hayatımda hangi yola doğru ilerlemeliyim, yönümü kaybettim, yolumu kaybettim dediğiniz konularda kafa karışıklıklarınızın biraz daha devam edeceğini söyleyebilirim. Belki de kafanızı karıştıracak bir takım fırsatlar ve tekliflerle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle hayallerinizi gerçekleştirme noktasında bazı fırsatlarının karşınıza çıkacağını ama bunu değerlendirme ve eyleme geçme noktasında bir şekilde atıl kalacağınızı söyleyebilirim. O yüzden daha temkinli olmanız gerekiyor. Daha net bir şekilde ayaklarınızın yere sağlam bastığını hissederek önünüze çıkan fırsatları da doğru bir biçimde değerlendirebilmeniz gerekiyor. Hafta sonuna doğru Güneş-Satürn karesi ile beraber özellikle... Kariyer gelirleri, bir takım parasal durumlarla alakalı bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Belki ekstra borçlar çıkabilir, bütçenizi yönetemeyebilirsiniz, parasal anlamda sıkıntıya düşebilirsiniz. Bu biraz sizi sıkabilir, bunaltabilir birkaç gün boyunca. Yani yapmak istediğiniz bir yatırım vardır veya bir hayaliniz vardır ama yeterli bütçeye sahip değilsinizdir veya birilerinden destek beklemişsinizdir ama o destek beklediğiniz şekilde gelmemiştir örneğin. Dolayısıyla bunlar biraz yanınızı sıkabilir hafta sonuna doğru ama genel itibariyle oldukça şanslı, ilginç bir hafta olacak gibi gözüküyor. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Bu hafta Venüs Neptün etkileşimiyle beraber özellikle Parasal konularla alakalı biraz kafa karışıklığı ile haftayı başlatabilirsiniz. Yani e, maddi durumunuzu gelir ve gider dengenizi tam olarak tespit edemeyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bazı dostluklar ve arkadaşlıklarla alakalı da bir takım sırların ortaya çıkması veya onları hakkında söylenen şeylerin tam olarak gerçeği yansıtıp yansıtmadığı noktasında e, bir garantinin olmayışı da söz konusu olabilir. Ee, bu hafta aynı zamanda Venüs Jüpiter arasında destekleyici bir görünüm var. Bu da kariyer anlamında aslında sizi destekleyen insanların önünüze bir takım fırsatlar çıkarabileceğini gösteriyor. Ee, bir şekilde yükselebileceğiniz insanların sizi destekleyebileceği bir görünümle de bu hafta itibariyle meydana geliyor olacak. Hafta sonuna doğru Güneş Satürn'ün biraz sert açısı var. Burada özellikle otorite konumundaki kişilerin biraz üzerinizde baskı kurmaya çalıştığını hissedebilirsiniz. Belki evliliğinizde aile büyüklerinin baskısı, belki eşinizin sizi domine etmeye çalışması, varsa bir ortaklığınız, belki onun sizin üzerinizde bir güç veya hakimiyet kurmaya çalışması veya bazı hayallerinize ket vurması, engellemeye çalışması gibi gündemler söz konusu olabilir. Umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizin için. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili İkizler Burçları, 25 Ekim haftasına hoş geldiniz. Bu hafta Venüs Neptün etkileşimiyle beraber özellikle evlilik, ikili ilişkiler, kariyer hayatınız, evlilikteki geleceğiniz, ortaklı girişimlerinizle alakalı bir takım kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz. Özellikle e, sanki partnerinizden veya ortağınızdan yana güzel dijesler ile karşı karşıya kalırken aynı zamanda Geleceğinize dair bazı belirsizlikler kafanızı meşgul edebilir gibi gözüküyor. Belki de kariyer hayatınızda netleşemeyen durumlarda ortaya çıkabilir gibi. 28 Ekim tarihinde Venüs ve Jüpiter arasında çok güzel, çok keyifli bir etkileşim var. Bu etkiye baktığımız zaman özellikle partnerinizle vakit geçirmek, e, seyahate çıkmak, varsa e, kendinizi duyurmak, insanların sizi desteklemesi, insanların sizin arkanızda olması veya belki size yeni iş teklifleriyle gelmesi gibi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama siz e, hangi yönde gitmeniz gerektiği noktasında karar veremediğiniz için belki bu fırsatları kaçırabilirsiniz gibi de gözüküyor. Hafta sonuna doğru güneş satürn etkileşimi var. Bu biraz zorlayıcı olacak. Özellikle sağlık anlamında veya iş hayatınızda biraz e, yorucu ve baskı altında e, kalmış hissedebilirsiniz. Yorucu bir süreç geçirebilirsiniz. E, bu noktada kendinize fazla zaman ayıramayabilirsiniz. E, dikkatli olmanız gerekiyor bu süreç itibariyle. Sevgili ikizler burçları güzel bir hafta olmasını dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları 25 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, bu hafta Venüs Neptün karesi ile beraber özellikle 6. ve 9. ev alanınızda yani iş hayatınız, görüşmeleriniz, uzak çevrelerinizle alakalı bir takım belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Bu durumda özellikle sağlıkla alakalı da dikkat edilmesi gereken durumlar olabilir. 28 Ekim tarihinde Venüs-Jüpiter etkileşimi var. Bu oldukça destekleyici bir görünüm olacak sevgili yengeç burçları. Burada da özellikle sağlığınız veya iş hayatınızla alakalı karşınıza çıkan o belirsizlik her neyse bunu çözmeye yönelik bir fırsat karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda birilerinden sürpriz destekler görebilirsiniz. Maddi anlamda bazı zorluklar yaşıyorsanız. Bütçe anlamında size destek çıkacak imkanlarla karşılaşabilirsiniz gibi de gözükmekte. Evet hafta sonuna doğru geldiğimizde güneş satürn karesi var. Bu kare özellikle bizi biraz sıkabilir, bunaltabilir gibi gözüküyor. Bu etkileşimesiz. Özellikle aşk hayatınız veya çocuklarınızla alakalı yaşayabilirsiniz. Yani aşkta sorumluluğun çok fazla olması veya çocuklarınızla alakalı bir takım sorumluluklar, yükümlülükler sizi bunaltabilir gibi de gözüküyor hafta sonu itibariyle. Sevgili yengeç burçlarım. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Hafta başında Venüs Neptün karesi ile beraber özellikle... Aşk hayatınızla alakalı veya gizli konularla alakalı bazı süreçler zihninizi yorabilir gibi gözüküyor. Karşınıza bir aşk teklifi gelebilir ancak e, bir takım şeyler saklanıyormuş hissiyatına kapılabilirsiniz. veya bu hisse kapılmanızı gerektirecek durumlar olabilir gibi gözüküyor. E, akabinde devam eden süreçte Venüs ve Jüpiter arasında güzel destekleyici bir görünüm olacak. Buna baktığımız zaman özellikle evet bir takım aşk fırsatları, yaratıcı proje fırsatları karşınıza çıkacak gibi gözüküyor. Özellikle ilişki teklif alabilirsiniz. Birden fazla alternatifle karşı karşıya kalabilirsiniz. O kadar güzel etkileşimler olabilir ki gerçekten bunun sıkıntısını ve ceremesini çekebilirsiniz. Çünkü sanki kafanız oldukça belirsiz bir noktada olacak gibi gözüküyor. Hafta sonuna doğru güneş satürn karesi var. Bu kare enerjide özellikle ev ve aile dinamikleriyle alakalı sorumluluklar noktasında sizi biraz bunaltabilir, yorabilir gibi gözüküyor. Onun dışında sakin, genel itibariyle rahat bir hafta olacaktır. Güzel bir hafta geçirmenizi dilerim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak burçları. Hafta başında 26 Ekim tarihinde Venüs Neptün karesi ile beraber özellikle ikili ilişkiler alanında evinizle yuvanızla alakalı netleşemeyen bazı konular, bir takım belirsizlikler, biraz eşten yana gelebilecek kafa karıştırıcı durumlar sizi biraz yorabilir gibi gözüküyor. 28 Ekim tarihinde meydana gelen Venus Jupiter etkileşimi ile beraber bu durumu büyük ölçüde toparlayabilirsiniz. Özellikle hayatınızı bir rutine koymak, birilerinden destek almak veyahut kendi rutinlerinize odaklanmak adına güzel fırsatlar yakalayabileceğinizi görüyoruz. Hafta sonunda ise Güneş Saçunkaresi ile beraber... Biraz sıkılmış, bunalmış hissedebiliriz. Özellikle yakın çevre ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Duyacaklarınız pek hoşunuza gitmeyebilir bu süreç itibariyle. Sanki bir takım sorumluluklar yükleniyor. Bazı manipülasyonlara maruz kalıyorsunuz. Özellikle erkek kardeşler veya çevrenizdeki erkek figürlerle alakalı bazı gergin ve can sıkıcı süreçler içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Ama geçici bir gündemdir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları 25 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler haftayı Venüs Neptün karesi ile başlatıyoruz. Bu kare görünüm sizin 3. eviniz ve aynı zamanda 6. evinizde etkili olacak. Burada iş hayatınıza dair bir takım haberler alabilirsiniz. Bazı kararlar alma noktasında kafanız karışık hissedebilirsiniz. Özellikle yakın çevreniz tarafından kafanızın karıştırıldığını hissedebileceğiniz etkileşimler olabilir. Aynı zamanda çok fazla düşünmekten veya zihninizin biraz toksik hale gelmesinden kaynaklı sağlık problemlerine de açık olabilirsiniz. Bağımlılıklara karşı dikkatli olunması gereken bir hafta içerisinden geçiyorsunuz. 28 Ekim tarihinden itibaren venüs jüpiter üçgeni meydana gelecek venüs 22 derece yay burcunda Jüpiter ise 22 derece kova burcunda bulunmakta. Bu etkileşime de baktığımız zaman özellikle 3. eviniz ve bunun yanı sıra 5. evinizde yani aşk hayatınızla alakalı sizi heyecanlandırabilecek bir takım şanslar ve fırsatlar ile karşı karşıya kalma ihtimaliniz çok yüksek. Bu bir aşk teklifi olabilir. Size heyecanlandıracak bir haber olabilir. Çocuklarınızla alakalı bir gündem olabilir. Bir şekilde hayatın o tatlı keyifli yanlarını görmeye başlayacağınız bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili teraziler hafta sonunda güneş satürn karesi ile beraber özellikle maddi konularla alakalı yapılması gereken girişimlerin e, biraz e, aksadığını ertelenmek zorunda kaldığını hissedebilirsiniz ve bu biraz canınızı sıkabilir yani bir oluşumun içerisine bulunmak istiyor olabilirsiniz ancak maddi olarak destek göremiyor olabilirsiniz veya kendinize güvenemiyor olabilirsiniz bu da biraz canınızı sıkabilir hafta sonu itibariyle sevgili teraziler güzel bir hafta geçirmenizi dilerim Dilerim görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları 25 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrep burçları hafta başlangıcını Venüs Neptün karesi ile açıyoruz. Ee, bu etkileşim özellikle kendi değerinizle alakalı bazı sorgulamalar yapmanıza sebebiyet verebilir. Aynı zamanda risk alarak girmiş olduğunuz maddi yatırımlarınız varsa e, bunlarla alakalı biraz daha temkinli olunması gerektiğini de ifade ediyor. Yani e, bu hafta itibariyle maddi risklere girmemenizi tavsiye edeceğim ancak şöyle bir durumda söz konusu ki venüs jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacak yani aile içerisinde güzel değişimler olabilir evinize güzel bir eşya alabilirsiniz güzel bir yatırım yapabilirsiniz güzel bir harcama veyahut aile içerisinde güzel zamanlar geçirebilirsiniz aynı zamanda ev almak yatırım yapmakla alakalı gündemleriniz de var ama spekülatif yatırımlar açısından bu hafta çok da uygun olmayacaktır Hafta sonuna doğru Güneş-Satürn karesi var. Güneş sizin burcunuzda, Satürn 4. evinizde. Özellikle aile büyükleriyle alakalı bazı egosal çatışmalar ortaya çıkabilir. Bazı ailevi sorumluluklar sizin canınızı sıkabilir gibi de gözüküyor açıkçası. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları, 25 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, haftayı Venüs Neptün karesi ile açıyoruz. Bu da özellikle ailevi ilişkilerle alakalı bir takım kafa karıştırıcı durumları işaret etmekte. Özellikle ev almak, kontrat imzalamak, e, kiraya çıkmak gibi gündemleriniz varsa biraz daha temkinli olmanız gerekebilir. Aile içerisinde bazen yanlış anlaşılmalar ve kafa karışıklıkları da söz konusu olabilir. O yüzden daha dikkatli olmanız gerekiyor. 28 Ekim tarihinde Venus-Jubiter etkileşimiyle beraber aslında bazı iletişim problemlerini çözebilecek fırsatlar yakalayacaksınız. Özellikle yakın çevrenizin desteğini alacağınız, güzel haberler duyacağınız, kendinizi çok iyi hissedeceğiniz, belki de doğru anlaşmalar imzalayacağınız bir süreç olacaktır ama bu anlaşmalar yine de gayrimen ile ilgili olmasın. Hafta sonuna doğru Güneş Satürn karesi meydana geliyor. Güneş Akrep burcunda, Satürn Kova burcunda yani sizin yine 3. yerinizde olacak. 12. ve 3. ev alanında bir gerilim var. Burada özellikle zihinsel bir takım blokajlar üzerinize fazlasıyla gelebilir. Geçmişi çok fazla düşünebilirsiniz. Hatalarınızla kendinizi yargılayabilirsiniz. Veya geçmişte size yapılan haksızlıklar biraz mental sağlığınızı bozabilir. O yüzden zihninizi dizginlemeyi öğrenmeniz gerekecek. Hafta sonu itibariyle sevgili yay burçları güzel bir hafta olmasını dilerim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları 25 Ekim haftasına hoş geldiniz sevgili oğlaklar haftayı venüs Neptün karesi ile açıyoruz bu kare görünüm özellikle biraz bilinçaltınızı karıştırabilir zihniniz her zamankinden daha karmaşık bir hale bürünebilir bunun yanı sıra uykular rüyalar çok e, fantastik bir hal olabilir kafa karışıklığı olacak gibi hafta başlangıcında daha temkinli olmanız gerekebilir Devam eden süreçte Venüs ve Jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacağı için özellikle parasal konularla alakalı ciddi şanslar elde edebilirsiniz. Çok istediğiniz bir alışveriş yapabilirsiniz. Elinize güzel bir para geçişi olabilir. Özellikle geçmişteki bir takım kayıplarınızı telafi etme imkanı yakalayacağınız görünümler mevcut sevgili oğlaklar. Hafta sonuna doğru Güneş Satürn karesi ile beraber... Özellikle büyük hesaplarınız için, büyük planlarınız için alanınızın dar olduğunu, kısıtlı olduğunu hissedebileceğiniz etkileşimler var gibi yani büyük bir hayali gerçekleştirmek istiyorsunuz veya büyük bir yatırım yapmak istiyorsunuz ama yeterince nakdiniz yok veya yeterince desteğiniz yok gibi veya kendinize yeterince güveniniz yok. Yani bunları test edeceğiniz bir süreç olacaktır sevgili oğlaklar. Güzel bir hafta geçirmenizi dilerim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili Kova burçları 25 Ekim haftasına hoş geldiniz. Haftaya açarken Venüs Neptün ile açıyoruz. Bu etkileşim özellikle maddi konularda bazı karışıklıklara sebep olabilir gibi gözüküyor. Dolayısıyla gelir ve gider dengenizi doğru bir şekilde yapmanız gereken bir haftadan geçiyor olacaksınız. Ancak devam eden süreçte Venüs'ün aynı zamanda Jüpiter'e desteği olacak. Bu destekle beraber aslında sosyal çevreniz tarafından kabul gördüğünüz, onay gördüğünüz, kendinizi rahat ifade edebileceğiniz ortamlara girdiğiniz gösteren e, deneyimler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda bir hayalinizi gerçekleştirmek adına cesaret bulabileceğiniz e, bir olgunun içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Hafta sonuna doğru güneş saçın karesi bizi biraz zorlayacak. Özellikle kariyer hayatınızda otorite figürleriyle alakalı bazı gerilimler yaşayabilirsiniz. Bazı ile karşı karşıya kalabilirsiniz ve bu biraz sizin canınızı sıkabilir. Aslında burada blokajı kendinizin koyup koymadığını da iyi tespit edebilmiş olmanız gerekiyor sevgili kova burçları. Güzel bir hafta geçirmenizi dilerim. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları 25 Ekim haftasına hoşgeldiniz sevgili balıklar haftaya venüs neptün karesi ile başlıyoruz özellikle bazı kafa karışıklıkları geleceğinizde e, ilerlemeniz gereken yola dair sizin e, kafanızı bulandırabilir gibi yani biraz e, ne istediğinize karar vermeniz gereken bir haftadan geçeceksiniz çünkü karşınıza bir takım fırsatlar çıkabilir gibi gözüküyor açıkçası Venüs'ün aynı zamanda bu hafta Jüpiter'le güzel bir görünümü var. Burada özellikle geçmişteki kaybettiğiniz kariyer fırsatları ile alakalı bir takım destekler göreceğinizi işaret etmekte. Aynı zamanda ilahi olarak aslında sistemsel olarak da desteklendiğiniz bir süreçte olacaksınız. Bu nedenle sezgilerinizi dinlemeniz oldukça yerinde olacak gibi gözüküyor bu hafta itibariyle. Hafta sonuna doğru Güneş-Satürn karesi bizi biraz bunaltabilir, canımızı sıkabilir. Ama bu etkileşim özellikle biraz daha içsel manada yaşanacak gibi sizde. Bazı korkularınız, bazı kaygılarınızın sizi nasıl blok ettiğini, ilerleyişinizi nasıl durdurduğunu, özellikle hayalleriniz ve hedefleriniz noktasında bazı engellerin aslında, sizin bilinçaltınız kökenli veya kaynaklı olduğunu, belki de babanızdan veya ailenizden gelen bir aktarım olduğunu fark edebileceğiniz bir hafta sonu yaşayacaksınız. Güzel bir hafta geçirmenizi de derim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Geçtiğimiz hafta koğuş dalınlığıyla beraber neler yaşadığınız yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın. <gülüyor>